Bir önceki videoda şöyle bir dikdörtgenler prizmamız vardı ve hacmini bulmak için üç katlı integral kullandık. Eminim ki şöyle düşünüyorsunuz, temel geometri bilgimi kullanarak yükseklik çarpı n çarpı boy olarak hacmi bulabilirdim. Evet, çünkü fonksiyonumuz sabit bir fonksiyondu. Ve z'ye göre integral aldığımızda çift katlı bir integral elde ettik. Zaten önceki videolarda da yüzey altındaki hacmi hesaplarken aynı duruma rastlamıştık. Ama videonun sonuna bir sürpriz eklemiştik. Peki bu dikdörtgen tanım kümesi üzerinde hacmi bulmak kolay. Ama ya amacımız hacmi değil, kütleyi bulmak olsaydı ve elimizdeki materyal bir gaz veya özgül ağırlığı değişen bir madde olsaydı, bu durumda kütleyi bulmak bayağı ilginçleşir, değil mi? Böylece bir özgül ağırlık fonksiyonu tanımladık. Bize her noktadaki özgül ağırlığı veren bu fonksiyona rho dedik. Bir önceki videonun sonunda kütle nedir diye sorduk. Kütle özgül ağırlıkla hacmin çarpımıdır. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Özgül ağırlık kütlenin hacme bölümüdür. Buna göre 1. noktadaki kütle diferansiyeli 10. noktadaki özgül ağırlık çarpı hacim diferansiyeli diferansiyeline eşittir dedik. Önceki videoda gördüğümüz gibi, kartezyen koordinat sistemi kullanıyorsak, bu hacim diferansiyeli, dx çarpı dy çarpı dz'ye eşit. Özgür ağırlık eşittir, x çarpı y çarpı z. Ve bu cismin kütlesini bulmak istiyoruz. x, y, z koordinatlarımızın birimi metre olsun. Ve özgül ağırlığımızın birimi de kilogram bölü metre küp olsun. Buna göre cevabımız kilogram cinsinden olacak. Şimdi bu cismin kütlesini bulalım. Elimizde zaten bu integral var. Bu değer kütle diferansiyeli, diferansiyeli onu yazalım. x, y, z çarpı, önce z'ye göre integralini alacağım, aslında sırayı değiştirebilirsiniz. Belki bir sonraki videoda öyle yaparız, neyse. Önce z'ye göre integral alalım, sonra y'ye göre, en son da x'e göre. Tekrar edersek, bu herhangi bir hacim diferansiyelindeki kütle. Şimdi, z'ye göre integral alırsak, z kaçtan kaça gidiyor? z'nin limitleri 0 ve 2 idi. y'nin limitleri 0 ve 4'tü, x de 0'dan 3'e gidiyordu. Şimdi, bunun değerini nasıl bulacağız? z'ye göre integral alırken ters türev nedir? x, y, z'nin z'ye göre ters türevi nedir? Bakalım. Bu yalnızca bir sabit. Dolayısıyla x, y, z kare bölü 2. Tamam. Bunu 0'dan 2'ye hesaplayacağız. 2 kare yani 4 bölü 2, bu da 2 eder. 2xy eksi 0. Bunun değerini bulduğumuzda 2xy elde ettik. Ve 2 integralimiz kalıyor. Diğer 2 integrali daha yazmamıştım. Şimdi yazalım. İki integralim daha kalmıştı. d y ve dx. y 0'dan 4'e gidiyor ve x de 0'dan 3'e gidiyor. Şimdi bunun y'ye göre ters türevini alalım. Şurayı biraz silelim. Şimdi y'ye göre ters türev alıyoruz. İşlemi şurada yapalım. 2 x y'nin y'ye göre ters türevi y kare bölü 2. İkiler sadeleşir. x y kare. y 0'dan 4'e gidiyor. Şimdi en dıştaki integrali yapmamız lazım. x 0'dan 3'e gidiyor. y eşittir 4 bize 16x verir. y 0 olduğunda burası 0 olur. Dolayısıyla 16x'in 0'dan 3'e integralini alacağız. Bunun ters türevi nedir? 8 x karedir. 0'dan 3'e değerini bulalım. 3'e eşit olduğunda 9 kere 8, 72. 0 kere 8 de 0. Rismimizin hacmine geçen videoda 24 metreküp bulmuştuk. Kütlesi de 72 kilogram. Kütleyi, bu üç değişkenli fonksiyonun integralini alarak bulduk. Üç boyutta, bunu bir skaler alanı olarak da düşünebiliriz, öyle değil mi? Herhangi bir noktada bir sayı elde ediyoruz ama yön bulmuyoruz. Elde ettiğimiz değer, özgür ağırlık. Bu skalere alanın integralini almış olduk. Üç katlı integralle bu yeni beceriyi edinmiş olduk. Bir sonraki videoda size daha karışık üç katlı integraller kurmayı öğreteceğim. Eğer şekliniz çok kolay değilse, sınırınız veya fonksiyonunuz karmaşık ise, integraliniz bir anda çok zorlaşabilir. Ve bu integrali, analiz becerilerinizi kullanarak çözmek ya çok zor olur ya da çok uzun sürer. Bu sebeple analiz sınavlarında yalnızca 3 katlı integrali kurmanız istenir. Yeterince integrali aldığınız için ters türevde de problem yaşamayacağınız varsayılabilir. Ve eğer daha zor bir soru sormak istenirse işlem sırasını değiştirmeniz söylenilebilir. Mesela z'ye ve sonra y'ye ve son olarak da x'e göre integral verilir. Sıra değişince bu integralin neye dönüştüğünü yazın denilebilir. Evet bunu bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere.